Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Haziran 2019 astrolojik gündemi siz sevgili akrepler için neler hazırlıyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Evet, Mart ayından itibaren, özellikle Mart 2019'dan itibaren hayatımızda hepimizin inişi çıkışlı bir takım süreçler yaşandı. Özellikle sizin yönetici gezegeniniz Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki Güney ay düğümüyle yapmış olduğu etkileşimler hepimizin hayatında ciddi dönüşümler ve değişimler getirdi ki siz sevgili akrepler zaten değişim dönüşüm ölmek ve yeniden dirilmek ilintili 8. ev ilintili bir burçsunuz. Esasında siz zaten bu özelliklerle donatılmışsınız ancak diğer burçlarda bu tarz olaylar denemlemeye başladı. Özellikle 2019'un gelmesiyle beraber kadersel süreçlerin hızla şekillendiği, çok ani ve şok edici değişimlerin yaşandığı bir sürece şahitlik ediyoruz. Evet, Temmuz ayında da Ocak ayındaki gibi güney ve kuzeye ay düğümlerinin tutulmalara eşlik etmesiyle beraber önemli bir takım etkileşimler yaşanıyor olacak. Dolayısıyla Haziran ayı da e, genel hatlarıyla baktığım zaman Temmuz ayındaki tutulmalara e, o sert etkileşimlere gelmeden evvel bir hazırlık e, niteliğinde diyebilirim. Temmuz ayında bizi hazırlayan bir ay e, olarak gözükmekte Haziran ayının açıları. Evet e, şimdi detaylara girecek olursak e, öncelikle 3 Haziran günü hemen Haziran ayının başında Venüs ve Pürüt arasında güzel bir etkileşim söz konusu. Bu da sizin 7. evinizi etkiliyor olacak. Burada özellikle evli olan akrepler partnerleriyle ilişkilerinde güzel değişimler, kararlar alma sürecine ilerleyebilir. Onun dışında her türlü ikili ilişkide yapılanma, her türlü kili ilişkiye bakış açınızı tazeleme ve yenileme açısından da oldukça güzel süreçlerdir. Ve bilhassa evlilik kararı almak, resmi nikah yapmak, ortaklık kurmak gibi alanlarda da esasında bu Venus ile Pluto arasındaki güzel etkileşimi değerlendirebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler anlamında, ortaklıklar anlamında Plüto tarafından destekleniyor olacaksınız sevgili akrepler. Evet, 3 Haziran'da ise yine aynı gün öğleden sonra saatlerinde bir yeni ay meydana geliyor. İkizler Burcu'nun 12, 12 derecesinde. Bu da sizin 8. evinizde meydana geliyor sevgili akrepler dolayısıyla biliyorsunuz yeni aylar yeni kararlar yeni hedefler yeni başlangıçları temsil etmektedir 8. evinizle ilgili konularda bir takım yeni durumlar tezahür edebilir örneğin evli olan akrepler için eşin maddi durumuyla alakalı eşin hayatındaki bir takım değişiklikler eşinizin hayatındaki bir takım değişikliklerin etkisi mümkün olabileceği gibi aynı zamanda ameliyat kararları uzun süredir ihmal ettiğiniz bir sağlık probleminiz varsa onunla ilgili ameliyat kararı alabilirsiniz. Sizi zorlayan zora sokan zor meselelerinizi çözmek adına bir takım yeni açılımlar getirebilirsiniz. Alacak verecek borç bütçe dengenizi ayarlamak adına yeni kararlar yeni adımlar atma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Sevgili akrepler bu yeni ay ile beraber oldukça destekleyici olsa da balık burcundaki Neptün bazen algılarımızı değiştirecek bu yeni ay esnasında. Dolayısıyla gerçekten idealize ederek hayalperest bir şekilde mi adım atıyoruz? yoksa mantık tıklı ve e, her koşu ve e, durumu değerlendirerek mi e, adım atıyoruz bunu değerlendirmekte de fayda görüyorum onun dışında oldukça güzel bir yerleşim ki zaten venüs ve arasındaki e, güzel açıda e, yeni ay gününü oldukça olumlu hale getiriyor Evet 4 Haziran'da ise Merkür'ün İkizler Burcu Transitini tamamlayıp Yengeç Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Merkür'ün Yengeç Burcu Transitini ile beraber 9. eviniz aktif olmaya başlayacak. Daha çok okumak, daha çok araştırmak, daha çok gezmek, daha çok öğrenmek ihtiyacı içerisinde olacaksınız sevgili akrepler. Özellikle eğitim, akademik kariyer, yabancı dil eğitimi. Kendinizi geliştirebileceğiniz lisans üstü eğitimlerle alakalı lisans ve lisans üstü eğitimlerle alakalı önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Zihniniz oldukça aktif olacak diyebilirim. Tanıştığınız insanlar bilhassa sürekli görüşmediğiniz veyahut yeni tanıdığınız insanlardan destekler alabileceğiniz, Haziran ayının sonuna kadar destekler alabileceğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Veya seyahatlerle ilgili. Seyahat planları ile ilgili önemli yazışmalar, çizimler, yazmalar, çizmeler yapabilirsiniz. Burada özellikle seyahat planı yapmak adına, seyahat kararı almak adına da oldukça destekleniyor olacaksınız. Bilhassa deniz kenarı, su kenarı, suyla haşır neşir olacağınız yerlerde seyahat ederseniz sizin için oldukça faydalı olacaktır. Haziran ayının sonuna kadar eğer imkanınız varsa bir tatil yapmanızı öneririm. 9 Haziran günü ise Venüs'ün İkizler Burcu transitine başladığını görüyoruz. Burada 8. ev alanlarınızda güzellikler, iyicil etkiler sizi bekliyor demektir. Özellikle eşin maddi durumunda iyileşme söz konusu olabilir. Ekstra hiç hesapta olmayan, çalışarak kazanmadığınız miras, nafaka, prim gibi alacaklar gündeme gelebilir ve bunlar sizi rahatlatabilir. Ve psikolojik olarak e, zor olayları ve zor konuları rahat atlatabilecek e, pozitiflikte e, olabilirsiniz. Hayata daha olumlu bakarak e, zihninizi e, daha berraklaştırabilirsiniz. Özellikle bu venüs ikizler transit ile beraber sevgili akrepler. Evet ve 10 Haziran akşamları biraz gerilimler söz konusu olabilir, sorumluluklarla alakalı bir takım gerilmeler, zorluklar yaşayabilirsiniz. Bilhassa sorumlulukların sizi belki de mevcut durumdan daha fazla rahatsız etmesi gibi gergin birkaç gün yaşatabilir bu açılımlar size. Evet, bu ayın bir diğer önemli açısı ise 10 Haziran ile 20 Haziran arasında etkili olacak ve tam açısını 13 Haziran'da gerçekleştirecek bir yerleşim söz konusu. Marsla kuzey ay düğümünün kavuşumu. Yengeç burcunun 17 derecesinde Marsla kuzey ay düğümü kavuşuyor olacak ve hemen hemen ayın ortalarında hayatımızda önemli etkiler ortaya çıkaracaktır. Hatta ayın tamamına da etki edecek diyebiliriz genel anlamıyla. Şimdi biliyorsunuz kuzey ve güney ay düğümleri bir süredir oğlak ve yengeç aksında hareket etmekte. Burada kuzey ay düğümü her zaman güney ay düğümünün tam karşısına konumlanır. Mars kuzey ay düğümüne kavuşum yaparken aynı zamanda güney ay düğümüne oğlak burcundaki güney ay düğümüne ise karşıtlık yapmakta. Dolayısıyla burada... Gergin bir açı söz konusu hem karşı hem kavuşum açısı söz konusu biliyorsunuz kuzey güney aydınlığı kadersel etkileşimleri kadersel temaları temsil eder ve gitmemiz gereken ayrılmamız gereken yön, yönü temsil eder esasında. Burada e, çok fazla kontrolün bizde olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. E, almamız gereken dersler öğrenmemiz gereken ders ne ise o tarafa doğru bir takım olaylarla evriliriz diyebilirim. Şimdi eee Mars'la Kuzey Ardı'nın Yengeç burcunda kavuşumuyla beraber siz bu etkileri özellikle e, 9. ev ve e, 3. ev alanında etki, e, hissedeceksiniz sevgili Akrepler. Dolayısıyla e, Biraz da kardeşlerle yakın çevreyle yaşamış olduğunuz bir sıkıntı, belki bir tartışma, e, belki onlardan beklentilerinizin tam olarak karşılanamaması, kendi başınıza yapmış olduğunuz e, ufak çaplı eğitimler, iletişimle ilgili e, gerçekleştirmeye çalıştığınız projelerden aldığınız verimin beklentinizin altında olması gibi bir nedenle öfke ile esasında e, daha uzaklara, daha büyük resme daha farklı bir bakış açısına ve daha yabancı insanlara eğilim gösterebilirsiniz bu yerleşimle beraber. Örneğin yakın çevrenizle beraber bir iş girişimi içerisindeydiniz ancak onlardan beklentileriniz karşılanmadı ve siz buna gerçekten çok sinirlendiniz ve ile hemen hiç tanımadığınız bir insanla bir girişim gerçekleştirme niyetine girdiniz veyahut Yakın çevreden ayrılıp uzak bir yere taşınma kararı aldınız. Veyahut dediğim gibi kendi etrafınızdaki hayatınızdan verim alamadınız ve artık yeni bir eğitim, yeni bir seyahat, yeni bir bakış açısı, daha uzak hiç bilmediğiniz yerlere eğilim gösterebilirsiniz. Bunu her ne kadar öfkeyle yapıyor olsanız da esasında yapmanız gereken ve gerçekleştirmeniz gereken hayatınızı almanız gereken bir deneyim olduğunu belirtmek isterim Dolayısıyla ne şekilde olduğunu bir önemi yok burada e, gittiğiniz yön doğru yön olacaktır yakın çevrenizden biraz daha uzaklaşarak daha büyük resmi görmeye daha geniş perspektiften hayata bakmaya gayret gösterirseniz sizin açınızdan faydalı olacaktır sevgili akrepler Evet 16 Haziran günü Merkür ile Satürn ve aynı zamanda Jüpiter ile Neptün arasında bir sert etkileşim söz konusu. Burada da iletişim konularına dikkat etmelisiniz. E, karşınızdaki insanı yanlış anlayabilirsiniz. Siz kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. E, yaşadığınız bir bu iletişim silsilesi akabinde ciddi anlamda şanssız, ciddi anlamda hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz kendinizi. 16 Haziran bu açısıyla biraz zorlayıcı olabilir ki zaten 17 Haziran'da da bir Dolunay bizi karşılayacak. Dolunay'ın öncesi zaten biraz gerildiğimiz, biraz yorulduğumuz bir yerleşim bize sergilemektedir bu nedenle bir nevi dolunay hazırlıkta diyebiliriz. Bu 16 Haziran'daki zorlu açılara ancak bunlar geçici süreçlerdir. Tabii ki dolunay etkisi daha büyük olacaktır. Şimdi 17 Haziran 2019'da Yay burcunun 25 derecesine bir dolunay meydana gelecek. Bu sizin ikinci elinizde meydana geliyor sevgili akrepler dolayısıyla her türlü kaynağınız maddi manevi kaynaklarınız gelir kapınız kendi emekli ve çabanızla elde etmiş olduğunuz gelirinizle alakalı önemli bir kapanış ve sonlanma söz konusu olabilir birden fazla iş yapıyorsunuzdur bir tane gelir kapınızı kapatmaya karar verebilirsiniz veyahut o yöne doğru evrilebilirsiniz iş değişikliği yapabilirsiniz işinizden ayrılabilirsiniz kendinizle alakalı kendi öz gelişiminizle alakalı e, bugüne kadar süregelen ancak size hizmet etmediğini düşündüğünüz e, bir takım e, oluşumları sonlandırabilirsiniz ve yeni kararlar alma sürecine girebilirsiniz burada e, özgüveniniz ve maddi gelirlerinizle alakalı e, önemli kararlar sürecine girecek e, olduğunuzu gösteriyor Dolunay sevgili akrepler Evet, 18 Haziran günü ise Yengeç Burcu'ndaki Merkür ile yine Yengeç Burcu'ndaki Mars 21 derecede kavuşum halinde. Burada Mars Merkür'ün kavuşumu biraz iletişimde agresif, direkt doğrudan ve aslında çok daha kendimizi mantıklı bir şekilde ifade edemediğimizi göstermekte ki zaten Yengeç Burcu'nda Merkür ve Mars çok da e, rahat edememektedir. E, biliyorsunuz Yengeç Burcu'nun yapısı e, iletişim kurmakta genelde pasif yolları tercih eder. E, öfkeyi e, ortaya koymakta yine pasif yolları tercih eder. Burada bir pasif agresif durum sergilememiz mümkün olabilir bu açıyla beraber. Özellikle 18-19-20 Haziran'daki e, etkileşimlerle iletişim kurarken özellikle e, düşünmeden konuşmak daha sonradan bize bir takım zorluklar, bir takım olumsuz geri dönüşler şeklinde gerçekleşebilir. O nedenle buna dikkat etmemizde fayda görüyorum. Yengeç Burcu'nda meydana gelmesinden ötürü özellikle yine uzaklarla alakalı projelerde eğitim ve yaşama bakış açınız, şu güne kadar inanmış olduğunuz, inançlarınız, değer yargılarınızla alakalı sorgulamalar sürecine gireceğiniz ve bununla ilgili kurmuş olduğunuz kontaklarda yine öfkeyle hareket etmenizin mümkün olabileceği açılar gözükmekte. Sevgili akrepler dediğim gibi özellikle dolunay haftası biraz zorlayıcı olabilir her birimiz için bu etkileşim söz konusu. Evet, 21 Haziran'da Neptün'ün balık burcunun 18 derecesinden Geri harekete başladığını görüyoruz. Bu tabii ki sadece bu, bu ayın e, gündemi değil. Önümüzdeki aylar boyunca etkili olacak e, bir e, yerleşim. Biliyorsunuz Neptün zaten kolektif bir gezegendir. Kişisel gezegenlerle açı yaptığı zaman bizi daha ziyade etkileyecektir. Ancak yine de bu ay başlamasından ötürü kısaca değinmek istiyorum. E, Neptün'ün balık burcundan retro hareketiyle beraber 5. evinizle alakalı konularda bir takım... E, Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Örneğin çocukları olan bir akrep burcuysanız çocukların hayatındaki gündemlerle fazlasıyla meşgul olmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle Neptün'ün direkt pozisyonundayken ihmal ettiğiniz çok da fazla üstüne düşmediğiniz hayatınızdaki partnerin, çocukların veyahut hayattan keyif almayla ilgili bakış açınızın kendi yeteneklerinizin kişisel olarak ortaya koyduğunuz belki riskli bir yatırımın İhmal edilen gözden kaçırılan ve fazlaca idealize edilen yönlerini bu Neptün retrosu ile beraber ufak çaplı ayar deneyimleyebilirsiniz. Esasında burada bize gösterilmek istenen gerçekten verdiğin karar doğru mu? Gerçekten bu kararı verirken mantıklı bir şekilde verebildin mi algılarını idealize etmekten ziyade realist bir şekilde olaya yaklaşabildin mi gibi soruları soracaktı ve dolayısıyla güzel değerlendirildiğinde oldukça olumlu bir retro olduğunu da belirtmeliyim. Evet biraz da güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yine sizin seyahatler uzak çevreler Eğitimler, yaşam felsefenizi, yaşam görüşünüzü, entelektüel kapasitenizi yenilemek ve güncellemek istediğiniz bir süreç yaşayacağınızı belirtebilirim. Bu ayın genel anlamıyla gündemi budur ki zaten Temmuz ayında meydana gelecek tutulmada. Yine dokuzuncu elinizde meydana gelecek sevgili akrepler. Bu nedenle buna Haziran ayı boyunca hazırlıklı olursanız Temmuz ayında yaşayacağınız kadarsel değişim ve dönüşümü biraz daha yumuşak şekilde atlatabilirsiniz. 27 Haziran günü ise Merkür'ün Aslan Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Ve artık kariyer alanında önümüzdeki 15-20 günlük süreçte kariyer alanında bir takım kontaklar, bir takım sözleşmeler gerçekleştireceğinizi belirtmekte. Kariyerinize daha çok yöneleceğinizi, toplum önündeki statünüzü daha çok önemseyeceğinizi ve toplumda sözü dinlenen bir yapıda olacağınızı bu süreç içerisinde belirtir bu etkileşim. Buna Temmuz ayında da değiniyor oluruz. Haziran ayının genel etkileri bu şekilde. Umarım güzel bir ay deneyimlersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.